Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail hocanız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlarım. Dersimize hoş geldiniz. Logaritmaya geçiyoruz artık bugün. Son sürat devam ediyor kampımız. 84 ve 85. sayfaların bugün hem konusunu anlatacağız hem de örneklerini çözeceğiz arkadaşlar. Logaritma ile alakalı kafamda herhangi bir soru işareti kalmaması için çok fazla uğraştım. Umarım e, sen de bunu dersten sonra logaritma bittikten sonra hissedeceksin şimdi logaritma ile alakalı e, hocam bir uyarınız var mı Hani logaritma ne olursa daha yanlışılır diye soracak olursan da hemen söyleyeyim Tabii ki var Öncelikle üstü ve köklü sayılar konusunda inanılmaz derecede iyi olman gerekiyor yani şöyle bununla alakalı da size e, hemen çok da sıkmadan bir şey anlatmak istiyorum bir bir e, ...yaz kampında sevgili arkadaşlarım çalıştığım kurumda bir öğrencimin e, Avusturya'dan kuzeni gelmiş bunlara. O da dedi ki hocam ertesi gün dedi evde canı sıkılıyor dedi. Ben dedi dershaneye geldiğim zaman dedi. Acaba dedi dersimize o da katılabilir mi dedi. E, yaşını sordum. Yaşına katılmaya müsait. de Tamam gelsin dedim. Sıkıntı yok. Daha sonrasında ertesi gün e, yaz da ilk saatlerine o da geldi. E, tanıştık ettik falan. Avusturya'da bir üniversite kazanmış arkadaşlar. Ee, sayısal bölümlerle alakalı bir bölümdü. Sayısal bölümle alakalı bir şeydi. Ee, daha sonrasında e, ne işleyeceksiniz diye sordu. Çatpat Türkçesiyle. Ben dedim ki üstü sayılar işleyeceğim. Bugün TYT işliyorduk. Tabii o zamanlar YGS'ydi. Üstü sayılar işleyeceğim dedim. Ee, Üsü sayılar dedi. Böyle baktı hani sayılar dedi. Daha sonrasında tabi ben de... Nasıl işlediklerini tahmin ettiğim için, oradan nasıl gördüklerini bu konuyu e, tahmin ettiğim için şimdi dedim yazınca anlarsın tahtaya. Yani örnekler üzerinden anlarsın. E, tahtaya üstü sayılarla ilgili birkaç örnek yazdığım zaman e, kız elini kaldırdı ve şöyle dedi. hani Logaritma değil mi? diye sordu. Ben de evet logaritma dedim. Yani hani aslına bakarsanız 9. sınıfta işlediğimiz üstü sayıların Devamın olan olabilen diye düşünülebilen bir konu ee, diye düşünebiliriz bizde. Çünkü cidden öyle. Ee, aslına bakarsanız biz üstü sayılarda yaptığımız işlemlerin burada tamamen ama tamamen anti işlemlerini uygulayacağız. E, Tabi üslü sayılarla denklemler çözüyorduk. Logaritmik denklemler çözeceğiz. üslü sayılarla ilgili eşitsizlikler çözüyorduk. Burada da üstü sayılarla ilgili eşitsizlikler çözeceğiz. Yani konu bir bakıma sevgili arkadaşlarım üstü sayılarla aynı. Dolayısıyla üstü ve köklü ifadelerin. ...tam oturması halinde bu konuyu anlamaman için hiçbir sebep yok. Eğer e, üslü ve köklü sayılar sende tam oturmamışsa... ...lütfen bu konuları önce hallet, daha sonrasında geldiğinde Emin ol %80-90 oranında daha iyi konuyu anlayacağını, daha iyi anladığını fark edeceksin. Şimdi öncelikle logaritma konusuna bir başlayalım. Daha sonrasında aynı olduğunu sende vereceğim örneklerle görmüş olacaksın. Hazırsan geçelim dersimize. Vallahi saçları da kestirdik, kamerada da kafa küçücük duruyor <gülüyor> Gençler. Şimdi üstel fonksiyon diyoruz. Üstel fonksiyon sevgili arkadaşlarım bir fonksiyon çeşidi. Ee, eskiden böyle ÖTF görürken bunları böyle detaylı detaylı görüyorduk. Ama tabii ÖTF yani özel tanımlı fonksiyonlar kısmı müferattan kaldırılınca artık bunları da böyle yüzeysel logaritmadan önce anlatmak e, durumunda kalıyoruz mecburen ama ee, yine de ben sizlere birkaç detayından da bahsetmek istiyorum. Şimdi üstel fonksiyon sevgili arkadaşlarım tanımı şu şekilde: a bir pozitif reel sayı olacak ama birden farklı bir pozitif reel sayı olacak arkadaşlarım a sayısı. Eğer ki sen bir fonksiyon yazıyorsan ve bu fonksiyonun kuralı a üzeri x biçimindeyse yani burada sevgili arkadaşlarım pozitif ve birden farklı reel sayının üzerine herhangi bir değişken atıyorsan işte biz bu fonksiyona üstel fonksiyon diyoruz üstel fonksiyon arkadaşlarım reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olmak zorundadır e, sebep çünkü sevgili arkadaşlarım pozitif olan a sayısının hiçbir kuvveti negatif yapamaz bu sayıyı sıfır yapamaz bu sayıyı dolayısıyla bu fonksiyonun e, bizim görüntü kümemiz değer kümemiz daima ve daima e, pozitif reel sayılar olacak diyebiliriz xler burada reel sayı Zaten şuradan seçiyoruz. Fx'lerde arkadaşlarım yani a üzeri x'lerde pozitif reel sayılardan olduğunu söylemiştik. A tabii ki şurada da söylediğimiz gibi pozitiftir ve birden de farklıdır sevgili arkadaşlar. Burada a'ya, şuradaki a'ya taban diyoruz arkadaşlarım. Ee, şuradaki x'e de üst diyoruz. Taban ve üst. Üstü sayılardan biliyorsunuz sen zaten bunu. Peki şimdi üstel fonksiyon dediğimiz olay bu. Mesela 5 üzeri x, 3 üzeri x. Bunlar birer üstel fonksiyondur. 1 bölü 2'nin 2 kuvveti bu bir üstel fonksiyondur arkadaşlarım. Şimdi bu üstel fonksiyonların grafiklerine bir göz atalım. Çünkü logaritma fonksiyonunun grafiği alınırken bunlara biraz da ihtiyacımız olacak açıkçası. Pozitif ve birden büyük olan sayıları ele alalım. Pozitif ve birden büyük. Şimdi bir zaten olamaz dedik. Ee, X'ler. Şimdi alar özür dilerim. Birden büyük ve, ve pozitif olan sayıları düşünelim. Yani mesela burada 2'yi kabul edebiliriz. 2'nin kuvvetlerine bakalım arkadaşlarım. 2'nin birinci kuvveti 2, iki, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8, dördüncü kuvveti 16. Ve dikkat edin üstler birer birer artarken sonuçlara bakın. 2 artmış, 4 artmış, 8 artmış. Bundan sonra 16 artacak, 32 artacak, 64 artacak diye gidiyor. Ama birer birer artıyor. E birer birer artmasına rağmen bu kadar aranın açılarak ilerlemesi demek ki bu bir ivmeli hızlanma hareketi yapıyor arkadaşlarım. Tamam? Pozitif ivmeli. Yani gitgide hızlanıyor ve her aralıkta da ivmesi biraz daha katlanıyor diyebiliriz arkadaşlarım çünkü bunun değişim hızı inanılmaz derecede yükselebiliyor yani mesela 2'nin 9. kuvveti 512 2'nin 10. kuvveti 1024 yani şuradaki arada 2 fark vardı şimdi arada 512 fark olmuş oldu yani 256'ya katladı hızını dolayısıyla arkadaşlarım bu şekilde artarak artan bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz aslına bakarsanız 2'nin kuvvetleri arttıkça bundan sonuçların da arttığını söylüyoruz bu durum tabanı birden büyük olan tüm üstel fonksiyonlar için de kesinlikle geçerlidir. Bakın birden büyük olması yetiyor tabanın. Bu durum tabanla alakalıdır. Eğer taban birden büyükse bu şekilde hızlanarak artan bir e, fonksiyondur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabanı birden büyük olan tüm üstel fonksiyon için kesinlikle geçerlidir dedik. Dikkat edin yukarıda verilen örnekte 2 üzeri x'lerin sonuçları da asla ama asla negatif olamıyor. O zaman bizim çizeceğimiz grafik asla x, -x ekseninin altına düşmemesi gerekiyor. Çünkü negatif olamaz. Pekala. Ama sıfıra yaklaşık bir değer olabilir sonuç olarak. Demek ki ben şunu biraz daha şöyle uzatırsam arkadaşlarım. Bu fonksiyonun grafiği şöyle sıfıra teğet olacak şekilde eksi sonsuzdan bu tarafa doğru geliyor. Daha sonrasında ise... Biliyorsunuz ki 2 üzeri x için x'e 0 verirseniz 2 üzeri sıfırdan burası birden geçecektir mecbur buna. Ve birden geçtikten sonra da bu şekilde ivmeli bir şekilde artarak hareket edecek ve artık bir şekilde y ekseninde paralel konumlara bile gelebilir. Tamam sonsuzda tabi ki. Pekala şimdi tüm bunları söyledik. Biz bunun artan fonksiyon olduğunu biliyoruz artık. Pekala şimdi pozitif olsun ama birden küçük bir sayı ele alalım. Mesela 1 bölü 2. 1 bölükenin birinci kuvveti 0.5, ikinci kuvveti 0.25, üçüncü kuvveti 0.125, dördüncü kuvveti 0.0625 gitgide küçüldüğünü görüyorsunuz arkadaşlarım. Tamam gitgide küçüldüğünü anladık. Eyvallah. Hatta azalarak küçüldüğünü anladık. Çünkü şuradaki fark 0.25 buradaki fark 0.125'tir. Bakın azalma hızı azaldı arkadaşlarım. Dolayısıyla bu fonksiyonun gitgide azaldığını biliyoruz ve azalarak azaldığını biliyoruz azalarak azala diyor. Bu durum tabanı birden küçük ve pozitif olan tüm üstel fonksiyonlar için yani sıfırla bir arasındaki tabanı sıfırla bir arasında olan tüm üstel fonksiyonlar içinde yine kesinlikle geçerlidir diyoruz ve dikkat edin sonuçları asla negatif ve sıfır olamaz. Yani yukarıdaki gibi sonuçlar asla negatif veya sıfır olmayacak ama sevgili arkadaşlarım bu sefer azalacak o halde ben bunun grafiğini nasıl çizerim şu şekilde buradan gelir arkadaşlar ve X'ler artı sonsuz değerlerine gitmeye başladığı takdirde bu x eksenine paralel ve neredeyse x eksenine teğet olacak şekilde hareket eder ama hiçbir zaman x80'ine değmez. Çünkü x80'ine değdiği an sıfır olması gerektiğini biliriz. E hiçbir zaman sıfır olamaz. Niye? Çünkü 1 bölü 2'nin x'inci kuvvetini düşünün. X ne olursa bunun sonucu sıfır olur. Sıfır olamaz arkadaşlar. Sıfıra yaklaşık bir değer olur ama sıfır olamaz. Çünkü hiçbir pozitif sayının hiçbir kuvveti sıfır olamıyordu. Dolayısıyla biz bunun artık azalan fonksiyon olduğunu biliyoruz. Şimdi bu artan ve azalan fonksiyonları yani e, ne için artan ne için azalan yani tabana göre değiştiğini öğrendik. Tabana göre değiştiğimiz, değiştiğini öğrendiğimize göre artık logaritma fonksiyonuna geçelim. Logaritma fonksiyonu grafiklerinde bu iki grafiğe tekrardan değinmemiz gerekecek. Logaritma fonksiyonu. Öncelikle logaritma fonksiyonu e, hangi ihtiyaçtan yani doğmuş olabilir? En basit şekilde açıklamaya çalışalım. En basit şekilde açıklamaya çalışıyorum. Sonuç olarak sadece ama sadece bu ihtiyaçtan kaynaklı doğmamıştır logaritma fonksiyonu. Farklı sebepleri de vardır ama en basit haliyle ben size vermeye çalışıyorum. Şimdi bu kısmı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlarım. Bunun için de şöyle ekstra bir sayfa açmak istiyorum. O sayfanın üzerinden sizlere bir şeyler gösterelim bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Öncelikle ben diyorum ki. Biz e, yanlış hatırlamıyorsam yani bizim zamanımızda orta ikiye falan tekabül ediyor. Denklem çözüm işleri. Yani ya yedinci sınıfa falan tekabül ediyor. Siz ne zaman denklem çözmeye başladınız, ne zaman öğrendiniz bilmiyorum ama o civarlardır diye tahmin ediyorum. Ve o zamanlardan bu yana hep hocalarımızın söylediği bir cümle vardı. Bütün matematikçiler, bütün matematik dersi anlatan hocaların o zamanlar denklem anlatırken kurduğu bir cümle vardır. Hala ve hala kullanılıyor. Şöyle bir cümle bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani amaç denklemi çözerken. Burada çok güzel açıklanıyor aslında. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa derken. Çünkü bilinmeyen aslında x'tir Ve biz X'i bulmak istiyoruz o denklemi çözmek istiyorsak. Ve mutlak suretle sevgili arkadaşlarım X'in yalnız kalması gerekiyor ki ben o denklemi çözebileyim. X yalnız kalacak ki, buranın altını çiziyorum. X yalnız kalmalı ki bir denklem çözülsün. Yani... Eğer ki x'i yalnız bırakmadan sen bir denklemi çözüyorsan kusura bakma kardeşim ezbere çözüyorsundur. Sen o denklemi çözmemişsindir aslında. Ezbere bir kök bulmuşsundur. Cevap doğru olsa bile sen o denklemi ezberine çözmüş olursun. Şimdi peki o halde birazcık düşünelim isterseniz. Bakın mesela 2x-6 eşittir 0 denklemini düşünelim. Daha sonrasında x artı 3 bölü 2 eşittir 0 denklemini düşünelim. Ee, başka başka başka mesela x kare eksi 4 eşittir 0 denklemini düşünelim tamam mı? Şimdi bu denklemlerde sevgili arkadaşlarım x'i yalnız bırakacağız amaç bu demiştik. 6'yı karşı atarsanız böylelikle bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa mantığını e, korumuş oluruz. Her iki tarafı da 2'ye e, e, bölüyorsunuz ki x eşittir 6 bölü 2'den 3 geliyor. İşte arkadaşlarım x'i yalnız bıraktık mı bıraktık işte bu denklem çözülmüş oldu. Şu an ben bu denklemi çözdüm. Şuna bakıyoruz x artı 3 bölü 2 sıfırsa 2'yi karşıya attın 0 kere 2 geldi 0 yani x artı 3'ün 0 olması gerekiyor bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak x yalnız kalır artı 3'ü karşıya atarsanız eksi 3 olur ve işte biz bu denklemde çözmüş olduk şu an x kare x 4 sıfırda x 4'ü karşıya atarsanız x kare eşittir 4 olur her iki tarafın kare kökünü alırsanız mutlak değer x gelir eşittir 2'dir arkadaşlarım ve buradan x ya 2'dir ya da 2'dir. Bakın bu denklemi çözmüş olduk. İki tane de kök bulduk hatta değil mi bunun üzerine. Peki şimdi bunları neden anlatıyorum? Bunları şundan kaynaklı anlatıyorum. Ben sana bir soru sorsam ve desem ki 2 üzeri x eşittir 8 ise x kaçtır diye bir soru sorsam. Bunun cevabına eminim ki şu an üniversite sınavına girecek öğrencilerin %99.99'u doğru cevap verecektir. Ve diyecektir ki hocam x eşittir 3. Ben de zaten 2 üzeri x eşittir 8'i gördüğüm zaman. Ben de x eşittir 3'müş demek ki derim. Çünkü arkadaşlarım kimse burada x'i yalnız bırakmaya çalışmaz. Herkes 2'nin kaçıncı kuvveti 8'de acaba diye düşünür ve ezberinden der ki 3. Peki neden x'i yalnız bırakmadın? Sonuçta denklem çözümü değil mi bu? Yani denklem çözmemiz gerekmiyor mu? Denklem çözmemiz gerekiyor bizim. Ama kimse x'i yalnız bırakmıyor burada. Herkes ezberinden bir cevap veriyor. Hatta 2 üzeri b eşittir. 32 desek herkes b'yi 5 bulur. Ama kimse b'yi yalnız bırakmamıştır. Veya 3 üzeri a eşittir 0 derseniz a'nın herkes 0 olmaz 3 üzeri a eşittir 1 dersek a'nın herkes 0 olması gerektiğini bilir. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti 0 sıfır hariçteki sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Dolayısıyla kimse denklemi çözmeden herkes doğru cevabı bulabiliyor dikkat ettiyseniz. Pekala bunu yapmak yasak mı? Tabii ki de değil. Bunu ben de bu şekilde yapıyorum sonuç olarak. 2 üzeri x 8 ise ben burada x'i yalnız bırakmaya falan gayret göstermiyorum. Şimdi x'i yalnız bırakabilmek de gerekiyor ama çünkü bazı sorular için. Örnek veriyorum ben sana şöyle bir soru sorsam. Hocam 2 üzeri x eşittir 5 ise peki şimdi söyle bakalım x kaçtır? İşte orada tıkanıyoruz değil mi? Yani burada tıkanmamızın sebebi ne? Ezberimizde bunun olmayışı. Ezberde bu yok. Bundan kaynaklı da sen 2 üzeri x eşittir 5'in çözüm kümesini bulamıyorsun. İşte arkadaşlarım bunu bulabilmek adına üretilmiş bir fonksiyondur denilebilir. Logaritma fonksiyonu. Çünkü arkadaşlar burada artık diyoruz ki x eşittir. Logaritma iki tabanında 5'tir diyoruz. Logaritma iki tabanında 5 bir ifade değildir arkadaşlarım. Bir sayıdır. Ee, şu an elinizde bir herhangi bir akıllı telefon varsa. Akıllı telefonun hesap makinesini açıp telefonu yan çevirerek tabi önce otomatik döndürmeyi açın telefonu yan çevirerek arkadaşlarım logaritma tuşlarının olduğu e, hesap makinesinin açılmasını sağlayabilirsiniz eğer yoksa da e, mutlaka ayarlardan bilimsel hesap makinesini açın orada göreceksiniz log tuşunu ve logaritma tabi iki tabanı olmayacaktır o log tuşunda şunu görebilirsiniz log 5 bölü log 2'yi hesaplarsanız bunu da hesaplamış olursunuz hesap makinesinde log 5'i log 2'ye bölerseniz Buradaki ikisi bulursunuz ve 2'nin gerçekten o bulduğunuz sayıyı 2'nin kuvvetine yazın o hesap makinesinde artık buraya ne çıkıyorsa eşittir dediğiniz zaman 5'e çok yakın bir sayı bulursunuz. Çünkü burayı da otomatikman doğal olarak tam olarak yazamayacaksınız. Yazamadığınız için de burası da 5'e yakın bir sonuç çıkacak ama yaklaşık olarak 5 çıkacaktır. Yani sevgili arkadaşlar demem o ki bu bir sayıdır bu bir ifade değildir. Kimse logaritma kitabını da 5'i öyle kafasında büyütmesin. Aslına bakarsanız bir sayıdır bir sayının gösterimidir. Ee, böyle çok küsuratta olan sayıları Mesela 2 üzeri x 5 ise Biliyorsunuz ki siz bunun 2 üzeri 2'den büyük ve 2 üzeri 3'ten daha küçük olduğunu biliyorsunuz 2 üzeri x eğer 5 ise Bak çünkü burası 4 burası 8'di Demek ki arkadaşlar buradaki x de 2 ile 3 aralığında Bir sayıymış diyebiliriz örnek veriyorum Bulacağın sonuçta zaten Log 5'i log 2'ye böldüğün takdirde bulacağın sonuçta 2 küsurat bir sayı olacaktır Bundan kaynaklı arkadaşlarım Şurada elde ettiğiniz değerin Bir sayı olduğunu unutmayın Peki logaritma ne işe yarıyormuş? İşte buradaki denklemde x'i yalnız bırakmaya yarıyormuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz geçelim artık de tekrardan kitabımıza. Burayı da istersen küçük bir kağıda not alıp duvarına yapıştırabilirsin. Sıkıntı değil. Ee, şöyle yapalım. Kitabımıza tekrardan geçiyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım artık konumuzu işlemeye devam edelim. Logaritma fonksiyonu. Dikkat ettiyseniz fx eşittir a üzeri x. Burada x'i yalnız bırakmak demek. Bir fonksiyonda x'i değişkeni yalnız bırakmak demek. Aslında bakarsanız o fonksiyonun tersini bulmak demek de aynı şeydi. Yani ben buradaki x'i adam akıllı biçimde yalnız bırakmayı başarırsam aslında fonksiyonun tersini bulmuş olacağım. İşte o bulduğum fonksiyonun tersi de bu üstel fonksiyonun tersidir. Ve üstel fonksiyonun tersine de logaritma fonksiyonu denir sevgili arkadaşlarım. İşte olay aslında bu. Üstel fonksiyonda x'in yalnız bırakılmış haline biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Üstel fonksiyonun ters fonksiyonu da logaritma fonksiyonu diyoruz. Şimdi şu kısım aklınızda mutlaka ama mutlaka yer etsin. Soruları çözerken ben size logaritmanın tanımından diye bir ifade kurduğum takdirde işte siz hemen şu ifadeyi anımsayacaksınız. Burada arkadaşlarım y sayısı ya da y diyelim a üzeri x'e eşitse İkisi sevgili arkadaşlarım nasıl yalnız bırakıyormuşuz? Bakın burada A neydi? Tabandı değil mi? Tabandı. O halde A yine burada taban oluyor. Ve bu sefer şurası sonuçtu ya bu sefer bu Y logaritmanın içi oluyor. Ve böylelikle artık diyorsun ki logaritma A tabanında Y eşittir X'tir. Bunu da anlamlandırabilmek için bütün logaritmik fonksiyonlarda ifadelerde bunu yapabilirsin. A üzeri X eşittir Y biçiminde. Tamam. A üzeri x eşittir. Y biçiminde de sevgili arkadaşlarım bunu gerçekleyebilirsin ki zaten A üzeri x'in y eşitti? Y'ye. İşte bu bunun ters fonksiyonu. Bu da bunun ters fonksiyonu doğal olarak. Logaritma A tabanında x ifadesi de zaten okuduğum gibi e, okunuyor arkadaşlarım. A tabanında x. Şimdi sizden ricam bakın. Ben sizden bunu bu şekilde hiçbir ricada bulunmadım. Şimdi ilk defa sizden bir ricada bulunuyorum. Bu logaritmik ifadeleri yazarken lütfen ama lütfen yazımına çok dikkat edin. Ben bunu Özel ders verdiğim öğrencilerde de Hep uyarıyordum Geçmiş yıllarda Sınıfta, Sınıf ortamında da hep uyarıyordum Onlar da şaşırıyorlardı hani İsmail Hoca hiç böyle şeylere dikkat etmezdi Niye şimdi dikkat ediyor Niye şimdi bizi uyarıyor diye. Çünkü arkadaşlarım burada çok önemli bu Lütfen rica ediyorum Bakın Logaritma x dediniz ya Bunlar aynı hizada yazılabilir Sanki böyle bir kelime yazıyormuş gibi Aynı hizada yazın ama bunun tabanını şöyle G'nin biraz daha sağ alt köşesine doğru yazın arkadaşlarım tamam mı? Ve biraz daha puntosu küçük olsun. Çünkü sevgili arkadaşlar bu neden önemli? E bu sadece bu haliyle kalmayacak. E birazdan 2'nin e, üzerine başka bir sayı gelecek. İkisinin üzerine farklı bir sayı gelecek. E sen şimdi bunları nizami biçimde yazmazsan kendi okuduğun, kendi yazdığın şeyi yanlış okuyup yanlış cevaplarda türetebilirsin. Bulduğun cevap şıklarda çıkmayacaktır. Bulduğun cevap yanlış cevap olacaktır gibi gibi sonuçlarla karşılaşacaksın. Ulan konuyu biliyorsun sırf yazım hatasından kaynaklı da gidip de yanlışı işaretleme. Bir olma. Ve şunu da sakın unutmayın. O da daha bir, dün bir öğrencimle telefonla konuştuk. Yani arkadaş bak adam gidiyor 40 tane soru çözmüş matematikten. Çok güzel yani 28 tane de doğrusu var. Yani 40'ta 28 bence bir başarı. Yani hele şu dönemler için. Ocak ayı için falan. Çünkü rahatlıkla 32'nin 33'ün üstünü fırlatabilir. Ama adam gitmiş 28 doğrusu vardı 12 tane de yanlışı ver be güzel kardeşim. Yani bu e, işaretlemek zorunda mıydın lan onları? Değil mi? E, o yüzden öğrenciler şunu unutuyor. Ya işte e, 3 tane şıkkı eledim. Eee? İkiye indi. Artık sallasam bile tutturabilirim. Daha yüksek bir ihtimalle tutturabilirim. O zaman sallayayım Ulan sen, sen onu salladığında ve yanlış çıktığında aslında sadece bir tane netten olmuyorsun. Bir tane yapacağın doğrudan oluyorsun. Ekstra üstüne üstlük bir tane yanlışın ortaya çıkıyor Ve o yanlış da 0.25 netini götürdüğü için 2.25 nete mal oluyor sana Bir de şimdi böyle düşün istersen tamam mı? Peki ben daha fazla lafı uzatmayayım Devam edelim arkadaşlarım Dolayısıyla tek ricam sizden Şunları düzgün ve nizami biçimde yazmanız tamam mı? 2.25 netten olmayın Şimdi örneklerimize bir bakalım isterseniz Aşağıdaki boşlukları uygun ifade ve sıra, sayılarla doldurunuz demişiz 2 üzeri x 5 ise ben x'i nasıl yalnız bırakacağım? Logaritma 2 tabanında 5 diye. Bunu da şu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. 2 üzeri x eşittir 5 biçiminde de sevgili arkadaşlarım sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. 2'nin bir şeyinci kuvveti 8'miş. Kaçtı o? 3'tü değil mi? Demek ki bu kaçmış arkadaşlarım? 3'miş. Artık bak logaritmalarda bazı çeşitli özellikler de vereceğiz ama o özelliklere ihtiyaç duymadan sen bu logaritmik sayıların eğer ki çözülebiliyorsa yani bu şekilde nizami sayılar verdiyse o zaman gidip cevabını yazabilirsin sıkıntı yok bak Şuna baktın taban 2 şuna baktın logaritmanın 2 8 2'nin kaçıncı kuvveti 8 3 o zaman bu direkt 3'e eşittir diyebilirsin tamam mı? Mesela şurası kaça eşittir logaritmaki tabanda 4 2'nin kaçıncı kuvveti 4 2. kuvveti 3'ün kaçıncı kuvveti 27 3. kuvveti o zaman 2 artı 3'ten cevaba 5 diyebilirsin Şimdi geldim buraya. 3 üzeri x artı 1 6 imiş. Bakın ben bunu üstü sayılardan 3 üzeri x ile 3 üzeri 1'in çarpımı olduğunu biliyorum. 6 imiş. Her iki tarafı 3'e bölün arkadaşlarım. Çart gitti. çart gitti. 2 kaldı. Bakın 3 üzeri x eşittir neymiş? 2. Hadi x'i yalnız bırakın. Nedir? Logaritma taban 3'tü. Yine 3 olacak. 3 tabanında 2 bizim x'imiz olacak. Ki sen de artık şunu biliyorsun. 3 üzeri x eşittir 2. Bakın burada. Evet. notumuzda devam edelim. Şimdi notta a üzeri x üstel fonksiyonu da sevgili arkadaşlarım a sıfırdan büyük ve birden farklı ve y de sıfırdan büyüktü hatırlarsanız. Üstel fonksiyon için konuşuyoruz. Şuradaki taban neydi? Sıfırdan büyüktü. Aynı zamanda birden farklıydı ve tabi a üzeri x'in sonuçları da daima pozitif olmak zorundaydı. Sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Çünkü hiçbir pozitif sayının sevgili arkadaşlarım hiçbir kuvveti ne sıfır yapıyordu ne de negatif yapıyordu. Dolayısıyla y'sinin de yani şuranın da sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Pekala madem y eşittir a x üstel fonksiyonu yazdığım zaman ben bunun aslında logaritma tabanında y eşittir x olduğunu biliyorum. Buradaki a buradaki a ve buradaki y de buradaki y olduğu için artık logaritma fonksiyonları için şunları söyleyebiliriz. Arkadaşlarım logaritmanın tabanı daima sıfırdan büyük ve birden farklı çünkü buradaki a buradaki a'nın aynısı. Buradaki logaritmanın içi de burada az önce üstel fonksiyonun sonucu olduğu için logaritmanın içi de daima sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Tekrar ediyorum. Logaritmanın tabanı sıfırdan büyük. içi de sıfırdan büyük. Ekstradan logaritmanın tabanı bir de 1'e eşit olamaz arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. 1 tabanında bir logaritma bulamazsınız. Olamaz. Çünkü öyle bir şey. Pekala ikinci örneğimize bakalım. fx eşittir. Logaritma x tabanında 6-x bölü 5 artı x fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralıktaki x tam sayılarının toplamını bulunuz demiş. Öncelikle mavi yere bakıyorum. Sonra da Sonralıkla diyecektim az daha Öncelikle sonralıkla neyse Sarı kısma bakacağız arkadaşlarım. Öncelikle x dediğimiz taban Sıfırdan büyük ve birden farklı Olmalıydı bir de arkadaşlar 6 eksi x bölü x artı 5 Dediğimiz e, logaritmanın içi Sıfırdan büyük olmalı Şimdi şunlar zaten cepte bunları yapacak Herhangi bir işlemimiz yok ama Şurası için bir eşitsizlik tablosu çizmemiz gerekiyor Bakın buranın kökü 6 buranın kökü Eksi 5 o halde eksi 5 ve 6 için bir tablo oluşturacağım Tablonun bacaklarını çizdik. Bakın arkadaşlar birisi eksi birisi artı. Dolayısıyla eksi ile başlayacağım ve eşitlik yok arkadaşlarım. İkisi de şu şekilde içleri boş. Eksi artı eksi dedik. Bizden istenen şey sıfırdan büyük olan aralıktı. Yani şurası. Demek ki benim ikisilerim burada neymiş arkadaşlar? -5'te 6 aralığındaymış. Tam sayılar sorulmuş. 5 olmuyor. Eksi 4'ü alacağız. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ama ne demişti bir de? Hocam sıfırdan büyük olacak demişti. Dolayısıyla sıfırdan büyükse şunları zaten alamam. E, birden de farklı demişti. E, bunu da alamıyorum. O halde arkadaşlarım iki sayıların hangileriymiş? 2, 3, 4, 5. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsanız cevabın 14 olması gerektiğini içtenlikle söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Evet şimdi 84. sayfamızı bitirdik. 84. sayfada sevgili arkadaşlarım umarım şu kısımda baya iyi bir çalışma yapmışsınızdır ve logaritmanın sebebini, logaritmanın tanımını, üstel fonksiyonun tanımını, üstel fonksiyonun grafiklerinin ne zaman artan olacağını, ne zaman azalan olacağını çok iyi anlamışsındır inşallah çünkü bunlar çok çok çok çok önemli. Emin ol logaritmanın diğer kurallarından bile önemliydi bu yaptıklarımız İnşallah sen de bunları pür dikkat dinleyip anlamışsındır diyelim ve geçelim 85. sayfamıza 85. sayfamızda 3. örnekteyiz arkadaşlar fx eşittir logaritma 7 eksi x tabanında x kare 6 x eksi 16 fonksiyonunun en geniş tanım aralığı soruluyor yani x'in alabileceği değerleri soruyor arkadaşlarım tamam mı? şimdi taban 7 eksi x olduğu için diyoruz ki 7 eksi x sıfırdan büyük olmalı yani bu durumda x 7'den küçük olur ve 7 eksi x farklıdır birden diyorum böylelikle sevgili arkadaşlarım x farklı 6 olacaktır bu bir ikinci olarak da şu kısım yani logaritmanın içi şu kısım sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Ben burayı x ve x diye burayı da sevgili arkadaşlar x 8 ve artı 2 diye açarsam köklerimin eksi 2 ve artı 8 olduğunu görürüm. Daha sonrasında tablo yöntemiyle x'lerin aralığını buluruz. Artıyla başlayacağımız zaten belli. Sıfırdan büyük dediğimiz için içleri de boş. Artı eksi artı dedim. Bizden istenen kısım sıfırdan büyük olan yerlerdi. Yani sevgili arkadaşlar şu kısım ve şu kısım. Şimdi ben şunu biliyorum ki x'ler 7'den küçüktü. 7 şurada. Yani diyor ki x'leri bu tarafta ara diyor. Yani benim 8'in sağına bakmama lüzum kalmadı. 7'nin sol tarafında arayacağım. 6'dan da farklıydı. 6 da zaten burada yok. O halde x'lerimiz neredeymiş arkadaşlar? xler elemandır Eksi -sonsuzla eksi -2 açık aralığındaymış diyeceğiz. İşte en geniş taramalı aralığı karşımıza çıkmış oldu. 4. örnek Logaritma 4 tabanında, 4 çarpı logaritma 2 tabanında, logaritma x tabanında 2 eşittir 1 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi tanım aralığı örneklerini son verdik. Artık biraz işlem yapacağız logaritma ile alakalı. Şimdi arkadaşlarım, en dıştan başlıyorsunuz. 4 üzeri 1 logaritmanın içine eşit olacak. İçi burası. 4 üzeri 1, 4'tür. Yani arkadaşlarım şu işaretleyeceğimiz yer, bakın şurası. Kaçmış? 4'müş. E burası 4 ile 4 ile çarparsam 4 yapar. Tabi ki 1 yani burası 1'miş. Artık karşımızda şu var. Logaritma 2 tabanında Logaritma x tabanında 2 Eşittir sevgili arkadaşlar. 1 var. 2 üzeri 1. 2 yapar. 2 neresidir arkadaşlarım? Logaritmanın 2. Yani logaritma x tabanında 2 kaçmış? Tabii ki arkadaşlar 2'ymiş x'in ikinci kuvveti 2'ye eşitmiş. Yani x kare kaçmış? 2. O halde x kaçtır? Tabii ki kök 2. Hocam x eksi kök 2'de olamaz mıydı? Sonuçta x kare 2 ise x'ler kök 2 veya eksi 2 eksi kök 2 olabiliyordu. Yalnız şöyle bir durum var. X sevgili arkadaşlarım burada taban olduğu için biliyorsun ki taban sıfırdan büyük olmalıydı. Yani eksi kök 2 olamaz. X kaçmış? Kök 2'ymiş diyeceğiz. Geçtik 5'e. Logaritma 5 tabanında logaritma 5. dereceden kök içerisinde 5 tabanında 5 x eşittir 3 ise 5'in küpü 5'in küpü nereye eşit oldu arkadaşlarım? Şu içeriye. Logaritma 5. dereceden kök içerisinde 5. Tabanında 5x. Daha sonrasında diyorum ki şunun 5'in küpüncü kuvveti eşittir. Logaritmanın içi diyorum. Şimdi şu kısım ne demek arkadaşlarım? 5 üzeri 1 bölü 5 demek. Ben bunun 5'in küpü kaçtır? 125'tir. 125. kuvvetini aldığım takdirde bu 5 çarpı x e eşit oluyormuş. O halde 1 bölü 5 ile 125'i çarparsanız 5 üzeri 25 gelecektir. Bu da 5 çarpı x eşitse her iki tarafı 5'e bölerseniz 5 üzeri 24 eşittir x gelir. Bakın x değerini bulunuz demişti. x değer artık karşımızda 5 üzeri 24 olacakmış cevabımız. Geçtim 6'ya. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir x olduğuna göre 4 bölü 3 üzeri 4 x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şöyle diyeceğiz bakın 3'ün hop 2'ye eşittir yani sevgili arkadaşlar 3 üzeri x kaçmış 2'ymiş çok güzel şimdi şu kısma bakıyoruz 4 bölü 3 üzeri 4x bakın ben burayı bölü 3 biçiminde yazarsam 3 üzeri 1 neden çünkü eksi 1 demiş ancak böldüğüm zaman üstü sayıları üstler birbirinden çıkarılıyordu bunu da ters yerip şununla çarparsanız 12 bölü 3 üzeri 4x yapar hatta bu da 12 bölü 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti biçiminde yazılabilir. Çünkü 4x bakın çarpım durumunda. üssün üssü yazdığım zaman da bunları çarpıyorduk zaten. Peki 3 üzeri x kaçtı? Hocam 2 idi. O halde 12 bölü 2 üzeri 4. Yani 12 bölü 16. Bu da sadeleştirilirse 4'e böldünüz 3, 4'e böldünüz 4. Doğru cevabımız 3 bölü 4 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 7 ile. Logaritma 5 tabanında 10 a bölü 3 olduğuna göre 2 çarpı 5 üzeri a 1 ifadesinin acaba değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle 5'in a bölü 3'üncü kuvveti bize 10'u verecekmiş bakın. 5'in a bölü 3'üncü kuvveti bize 10'u veriyor. Şimdi bana 5 üzeri a lazım bakın burada. O halde ben bunun küpünü alacağım. Bunun da küpünü alacağım. Böylelikle a bölü 3 ile 3'ün çarpımı 5 üzeri a'yı verecek bize. Burası da 10'un küpünden 1000 yapar arkadaşlar. Şimdi 5 üzeri A kaçmış? 1000'miş. O halde G'nin kökün içerisinde biraz düzenleyelim. 2 çarpı 5 üzeri A bölü 5 yazabilir mi arkadaşlar buraya? E çünkü A-1 demiş. Şurası 1 olduğuna göre A-1 gelir bakın burada. 5 üzeri A 1000'di. Şurası 1000. 1000'i 5'e böldünüz. 200. 200 kere 2 400 yapar. Kök içinde 400 sorulmuş. Kök içinde 400'ünde de sen tabii ki 20 olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Bir notumuz var. Notta diyor ki A 0'dan büyük ve 1'den farklı olmak üzere eğer bir logaritmanın tabanıyla içi aynıysa sonuç 1'dir. E sebep çünkü arkadaşlarım bakın logaritma A tabanında A eşittir 1 demişiz ya. A'nın birinci kuvveti ancak ve ancak A'ya eşittir. Bundan kaynaklı logaritma A tabanında A 1'dir diyoruz. Yani örnek olarak logaritma 2 tabanında 2 1'dir. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Logaritma P tabanında P eşittir 1'dir tarzında bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ekstradan bir de logaritma A tabanında 1 sıfıra eşittir. Onu da hemen şöyle gösterelim. Logaritma A tabanında 1 eşittir 0. Yani logaritmanın tabanı ne olursa olsun eğer logaritmanın içi 1 ise sonuç sıfıra eşittir diyoruz. Neden? Çünkü A üzeri 0 ancak 1'e eşittir arkadaşlar. O halde logaritma 5 tabanında 1 eşittir 0. Logaritma 10 tabanında 1 eşittir 0. Logaritma 100 tabanında 1 eşittir 0 gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Unutmayın tekrar söylüyorum. Logaritmanın tabanı ve içi eşitse cevap 1. Logaritmanın içi 1 ise sonuç 0 olacak sevgili gençler. Devam ediyorum sağ üst tarafla 8. örnek. A sayısı pozitif ve 1'den farklı olmak üzere. Logaritma A kaçtır arkadaşlarım? İçi ve taban aynı 1. Logaritma A tabanında 1 kaçtır 0'dır. 3 kere 0 da zaten bize 0'ı verecektir logaritma kitabanında 4'te zaten kaçtı. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür Tabii ki ikinci kuvveti 1 artı 0 artı 2 bize neyi veriyormuş a'yı yani a kaçmış arkadaşlar 3 bizden istenen şey şu a kareden a'yı çıkar a 3 ise 3'ün karesinden 3'ü çıkar demiş yani 9'dan 3'ü çıkar demiş arkadaşlarım bize cevap 6 olacaktı 9 örnek x'ler p ile 3p bölü 2 aralığında olmak üzere Yani bu ee, bilim çember üzerinde Düşünecek olursak sevgili arkadaşlarım Üçüncü bölgeye tekabül eden bir açıymış X logaritma 7 tabanında Kotanjant x eşittir 0 eşitliğini Sağlayan x değeri arkadaşlarım 7 üzeri 0 ki 1 yapar içeriye eşittir Yani kotanjant x eşittir kaçmış 1 Kotanjant x'i 1 yapan 3üncü derecedeki Üçüncü bölgedeki açı Normal şartlar altında kot 45 derece Eşittir 1'dir ya da kotanjant pi bölü 4 eşittir 1'dir Biliyorsunuz fakat Üçüncü bölgede olsun istediği için biz ne yapacağız? Buna pi ekleyeceğiz. Yani kotanjant pi artı pi 4 diyeceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım kotanjant 5 pi bölü 4 e eşit olacak ki kendileri 1'e eşittir. O halde arkadaşlar x değeri kaçmış? 5 pi bölü 4'müş diyebiliriz. 10 örneğimiz. Logaritma 4 tabanında, logaritma 3 tabanında, logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir 1 ise. Bakın arkadaşlar şu kısım ne olmak zorunda? Tabii ki 4 üzeri 1'den 4 olmak zorunda. Hemen yazdım. Logaritma 3 tabanında, logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir. Kaç dedik? 4 dedik. 3'ün 4. kuvveti de buraya eşit olacak. Yani logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir. 3 üzeri 4'ten 81 olacak. Ve küp kök 3'ün 81. kuvveti de x'e eşit olacak. Bakın küp kök 3'ün 81. kuvveti x'e eşit ise ben bu küp kök 3'ü şöyle yazarım. 3 üzeri 1 bölü 3'ün 81. kuvveti biçiminde yazarım. Bu da bana 1 bölü 3 ile 81'i çarparsanız 3 üzeri 27'yi verir. Eşittir x ise sevgili arkadaşlarım x kaçmış? 3 üzeri 27. Yalnız bizden istenen x değil logaritma 9 tabanında x. O halde onu şu şekilde yazacağım. Logaritma 9 tabanında dedim. 9 tabanında dedim. 3 üzeri 27. Şimdi bu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım hemen şunu yapıyoruz. Ben 9'un 3'ün karesi biçimde yazılabileceğini biliyorum. Buna da eşittir soru işareti diyelim. Ya da A diyelim. A'ya eşit olsun. Biz de A'yı arıyoruz. O arkadaşlar 3 üzeri 2'nin a'nıncı kuvveti 3 üzeri 27'ye eşit olacaktır. Böylelikle 3 üzeri 2 A eşittir 3 üzeri 27 dersiniz. Buradan 2 A eşittir 27 gelir ve a eşittir 27 bölü 2 yani 13 buçuk gelecektir sevgili arkadaşlarım bizden bu değer istenmişti biz o değeri a dedik ve a'yı da 27 bölü 2 bulduğumuza göre cevabımız bu olacaktı dedik şimdi sevgili arkadaşlarım taban 10 olan logaritmalara biz bayağı logaritma diyoruz yalnız bu bayağı türkçede her zaman kullandığımız yanlış kullandığımız bayağı ile aynı bayağı değil yani mesela ne kadar param var bayağı param var i̇şte o bayağı o bayağı değil tamam mı bayağı demek Bayağı demek sıradan demektir arkadaşlarım. Bayağı demek adi demektir arkadaşlarım. Bayağı demek basit demektir arkadaşlarım. Tamam hani derler ya bu konuyu bayağılaştırıyorsun derler. İşte o bayağı o bayağı sıradanlaştırma derler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım buradaki bayağı kelimesi aslında sıradan veya basit olarak kullanabilir. Sıradan logaritma basit logaritma tarzında tabanı 10 olan logaritmalara biz bayağı logaritma diyoruz. Ve tabi ki isminin çok bir önemi yok çünkü hiçbir zaman artık bayağı demeyeceğiz. Arkadaşlarım tabanı 10'sa, taban 10'sa, 10 sa taban 10 sa bu 10'u yazmanıza gerek yok. Çünkü onluk tabanda çalıştığımız için bundan kaynaklı yazmamıza gerek yok. Eğer logaritmanın tabanı yazmıyorsa mesela logaritma 5 sen bunun tabanında gizli bir 10 olduğunu bileceksin. Eğer taban yazmıyorsa logaritma 3 mesela sen bunun tabanında 10 olduğunu bileceksin. Ama onu yazmana lüzum yok diyoruz. Örneğimize bakalım örnek 1 logaritma 2 tabanında log x eşittir logaritma 3 tabanında 81 3 kaçıncı kuvveti 81 4 yani arkadaşlarım logaritma 2 tabanında logaritma x eşittir kaçmış 4 o halde 2'nin 4. kuvveti 16 içeriği verecek bize logaritma x eşittir 16 ise biz x'i istiyoruz ya bunun tabanında ne var hiçbir şey yok o halde tabanın 10 olduğunu bileceğiz 10 üzeri 16 bize x'i verir yani x kaçmış arkadaşlarım 10 üzeri 16'ymış diyebiliriz. Evet 85. sayfamızı neredeyse bitirmek üzereyiz. Bu nottan itibaren sevgili arkadaşlarım bir diğer videonun konusu olacak artık. Logaritma ikinci video olacak arkadaşlar. Logaritmayı toplamda 5 videoda işleyeceğiz ve ikinci videonun konusu buradan itibaren başlıyor. Bu notla ve devamındaki örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. 85, 86 ve 87. sayfalar için bir diğer videoyu bekleyeceksiniz ki zaten hemen arka arkaya gelecek videolar. Ufak bir dinlenmeden sonra devam edebilirsin yoluna sen de. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik da lütfen unutmayın.